Türkiye ve Dünyadan Net Haberler Kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin denize kıyısı olmayan ili Denizli'de denizin olup olmadığı hakkında halkımıza sorular soracağız. Pamukkale travertenleri ile adını dünyaya duyurmuş Denizli hakkında bakalım sokaktaki vatandaşlarımız ne kadar bilgi sahibi hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Denizli'de deniz var mı? Var tabi Var <gülüyor> Evet Siz nereliydiniz? Ee, ben mi? Ben Dersimliyim ee, Olduğuna emin misiniz evet. deniz? Kıyı şeyine Denizli kıyı şeridi de Ege'nin şeyinde değil mi? Hı? Ee, hangi denize bağlıdır peki? Ege Denizi'ne. Denizle. Evet Ben öyle biliyorum bilmiyorum Peki adı sizce neden Denizli? Yani hiçbir fikrim yok yani. Onunla ilgili bir fikir yürütmedim. Teşekkürler. Ama yok. <gülüyor> yok <he>. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Peki neden adı Denizli? Neden adı Denizli? Onu bilme onu <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyemem. Yani tahmin yok. Hayır. Yani Denizli deyince neden adı Denizlidir sizce? İşte bilemiyorum. Ben bilemem. <gülüyor> Demiyorum. Ama deniz olmadığını yüzde yüz bilmiyor, biliyorum. Denize deniz var mı? Deniz var mı oğlum? Ben soruyorum. <gülüyor> Yok Denizli'de, de var mı acaba bilmiyorum ki. Yoktur. Yok. Peki adı neden Denizli? Onun hiç fikrim olmadı. Deniz olduğu için Denizli bence. Deniz varsa hangi denizlere bağlı? Denizli, Akdeniz mi acaba? Ya, şimdi böyle sorular gelince insan unutuyor biliyor musun? Hani birisi adımı soruyor, adın ne diye unutuyorum gerçekten. Öyle bir sıkıntı, stresteyiz ya. Türkiye olarak biz çok sıkıntıdayız, stres içerisindeyiz. Öyleyiz, değil mi? Peki ama deniz deyince size ne çağrıştırıyor? Deniz dediğince en aklımıza gelen onu. Oruz. Deniz oruz. Deniz oruz. Evet. Deniz oruz, öyle değil mi? Güzel mi? Oros. Var mı acaba? Deniz. Deniz siz... yok dedim. Evet, yok dedim ben. Siz var dediniz. Ben var dedim ama Denizli. Çünkü Denizli kıyıya olan yani bir ilçemiz değil. Yani i̇limiz değil hatta. Ama Denizli'ye deniz bırakmış ben anlayamadım. Denizli. <gülüyor> ne, deniz olması mı gerekiyor? Ee, doğru söylediniz. Deniz yok ee, ama ismi Denizli. <gülüyor> o yüzden. Deniz, deniz yok dedim işte öyle. Denizli yok evet yok. Siz var dediniz. Siz yok yani Ben var dediniz. dedim var dedim bilmiyorum. <gülüyor> Gerçekten var olduğunu bilmiyorum da. Çok var kafa bir karıştırdığı bir için bir bizde. Karışık. Karışık. Gerçekten güzel bir söylediniz? Çünkü yani kıyıya yani şey bölgesi yok yani. Hani Anadolu'da olan bir yer diye düşünüyorum. E peki başka Doğru. soru yok mu? Sadece Denizli mi arkadaşlar? Türkiye'de ekonomi var, stres var, sıkıntı var, dünyayla uğraşıyoruz. Sıkıntılarımız var değil mi? O sorular ya, evet. Sadece sadece denizli mi? Yani Denizli deniz olsa ne olur olmasa ne olur? Denizli bizim cebimize para getirir mi? Çok teşekkürler. Gerekir, değil mi? Sağ olun. Evet. Teşekkür Denizli'de deniz var mı? yok yok <gülüyor> yok <gülüyor> sağlık Denizli'de Deniz yok tabi o zaman adı neden Denizli? hiçbir fikrim yok fikir üretirseniz mesela ne dersiniz? Denizli ne, ne olmadığı için? Deniz olmadığı için Deniz yoksa neden adı Denizli ama? ben, ben horozu meşhur olduğunu biliyorum oranın horozu horozu horozla ne alakası var? bilmiyorum ben öyle biliyorum alakası yok diyor beyefendi horozla horozla deniz o, o horozun şeyi var onu, onu, onu. cinstir yani o horoz hayır, cinsi hayır, ayrı hayır, bir şey cinsdir. ötüyor ötüyor ötüyor tak üşüp bayılıyor onu biliyor musun sen biliyorum işte <gülüyor> onu demek istedim Te teşekkür ederim çok yani. sağol <gülüyor> teşekkürler hayır yok peki neden denizli bilmem orasını bilmiyorum yani, bir fikriniz olsa ne derdiniz Denizli Hım. Bir fikrim olsa bir fikrim yok derdi. Hiçbir fikrim yok. Deniz'in ismi neden Deniz ama deniz yok onu biliyorum. Deniz yok. Doğru. Neymiş şur peki? Orazon. Yok. Yok. Yok. Teşekkürler. Bilmiyorum. Vardır büyük ihtimalle. Vardır diyorsunuz. Peki neden eee vardır? E turistik yeri olduğu için genellikle tercih ediliyor ve de deniz kenarında kalıyor yani. Nasıl söylesem Karadeniz'de kaldığı için vardır. Daha önce gittiniz mi Denizli? Gitmedim. Aslında yok. Yok mu? Yok deniz yok. Ama ismi Denizli, neden Denizli'dir sizce ismi? Yani Karadeniz bölgesinde olduğu içindir büyük ihtimalle. Hani... Ege bölgesinde mi? Ege <gülüyor> Öğrenmiş <gülüyor> olunuz. Teşekkürler, sağ olun. deniz var mı? Denizli'de horoz var. Denizi yok mu? Yok Orozu varsa niye denizi yok? Yok işte Çünkü denizliyim vereyim de onun için <gülüyor> aa, aa, aa, aa, aa, aa, aa, Teşekkür ediyoruz Biz kaçalım abla çok teşekkür ederim Neden cevaplayamadınız mı yani? De deniz var. Hemen ne bileyim ben bilmiyorum Nasıl bilmiyorsunuz? Bilmiyorum gitmedim İstanbul'dan dışarı çıkmadım ben hiç Sizce var mıdır yok mudur? Bana ne ya? Niye hiç ilgilenmiyor musunuz Denizli? Horozunu biliyorum Horozu güzel ötüyormuş Horozu var denizi var mıdır? Denizi mi? Evet Denizli'de deniz var mıdır? Bilmiyorum Tamam teşekkürler sağolun <gülüyor> Yok herhalde ya ben bilmiyorum ben buralı değilim ben bilmiyorum Peki neden ismi Denizli? Bilmem, ben, ben, ben ne zaman, ben, Bilmem Güzel ben, bir ben. soru bekledim. Ama doğru cevapladım Abi, zaman, Öyle mi? Yok İşleyebiliriz yani Sağol Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Böyle direk yakaladı. Tam yerken olmadı Yok ama <gülüyor> Teşekkürler Afiyet olsun Yok <gülüyor> yok Peki yoksa ismi neden Denizli? Bilmiyorum fikriniz var mı? Yok yok. Teşekkürler. Sizin var mı? Hayır yok. <gülüyor> Afiyet olsun. Teşekkürler. Yok. İsmi neden Denizli? İsmini <gülüyor> <gülüyor> ismini horozundan horozu meşhur yani ama niye denizli olduğunu bilmiyorum yani. Çok teşekkürler. Sağ olun. <gülüyor> var tabii ki. Var. Hangi denize bağlı peki? Varsa? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Var diyorsunuz. <gülüyor> evet. Ama bilmiyorum. Peki yoksa? Yanlış biliyorsanız. Denizli. Denizde <gülüyor> deniz, deniz var o. Nerede? Denizli Denizli'de. Deniz var mı? <gülüyor> Bilmem. Yok. <gülüyor> Denizli'de deniz yok. Yok. O aydın doğru. Dedim de dedi. Oh. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ona karıştırdım. Yok, yok. Peki denizli deyince size ne çağrıştırıyor? <gülüyor> Horozu. <gülüyor> Horozu. <gülüyor> Hamamları. Hamamları. Tamamları. Hayır yok. Denizle deyince size ne çağrıştırıyor? Horoz. Sanırım hayır. Peki denizle deyince size ne çağrıştırıyor? No bir. Horoz geliyor benim aklıma. No bir. No bir bir sanatçı. Sanatçı. O geliyor yani. Horozları geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir <horoz> Evet. <sesi> <gülüyor> Yaparsın, yaparsın. Evet, Anlıyorum, yaparsın. <gülüyor> yok, yapamam. İmam da değilsin, yaparsın. <gülüyor> yok, yapamam. Ben burada röportaj vardır diye geldim. Ekonomi tartışırız falan. Yok, Konumuz yok. denizli bugün, o yüzden. Yani, çok sevdiğim. Denizli <gülüyor> deniz var mıymış? Denizli de deniz yok. Biz de hakkımızla bunu söylüyoruz. Doğru biliyorsunuz. <gülüyor> denizli Denizlide deniz yok. <gülüyor> Neden yok? <gülüyor> i̇smi denizli. E, i̇smi denizli olabilir. Pamuk kale var orada. Orada askerlik yaptım. Acem birliğim orasıydı. Teşekkürler. Güzel bir Çok güzel bir yer Denizli. Tavsiye ederim herkese yani. Teşekkürler, sağ ol. Var. Peki adı neden Denizli? Naz Denizli, deniz olduğu için. Var diyorsunuz. Evet. Hangi denize bağlı varsa? Karadeniz. <gülüyor> Denizli'de deniz var mı? Hayır. Yoktur diyorsunuz. Peki yok. adı neden Denizli? Hiçbir fikrim yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Denizli'de ege, deniz var mı? Ege. Denizli'de ege. deniz var mı? Ege. Evet. Vardır herhalde. Peki hangi denize bağlıdır? Ege, Akdeniz. Ege. Ege. Peki denizi deyince aklınıza ilk gelen nedir? Olur. Bilginiz var mı Denizli'de? Yok. Denizli'de deniz yok. Yoktur, evet. Peki adı neden Denizli? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki deniz deyince aklınıza ne geliyor? Havlu. Denizli'de deniz... ...var. Hangi denize bağlı? Kıyısı nerede? Ee, Akdeniz'e bağlı olabilir. Akdeniz'e bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Peki denizi dışında neyi meşhurdur, neyle bilinir? Deniz horozu derler. Deniz evet. Ben Onu öyle biliyorum. Sorduğumuz soruyu yanlış bildiniz. Denizde deniz yoktur. Adını göllerinden dolayı Denizli olarak almıştık. <gülüyor> teşekkür ederiz. Eklicem bir şey var mıydı? Çok evet, çok teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'de 50 senedir yaşamıyorum. Belki ondan olabilir. Olabilir abi. Doğru. Evet, ben yurt dışında. Ondan evet. olabilir. Teşekkür teşekkürler. Sizi kırmayarak sağ olun. şey yap. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, siz de sağ olun. Bugün Ege bölgesinde bulunan Denizli ilimizde denizin olup olmadığını halkımıza sorduk ve dikkat çeken eğlenceli cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Basın Türk'te kalın.